Merhaba sevgili aslan burçları. Aralık 2021 gündemine hoş geldiniz. Sevgili aslan burçları geçtiğimiz ay özellikle akrep ve boğa aksında meydana gelen dolunaylar ve tutulmalarla beraber e, hayatınızda biraz kritik süreçleri deneyimlemiş olabilirsiniz. Kırılmalar yaşamış olabilirsiniz. Bilhassa ev, yuva, hane alanınızda ve e, 2022'de de aslında hangi gündemlerle ilgileneceğinizin sinyallerini e, bu süreçte almış olabilirsiniz. Şimdi ise Aralık ayında artık yavaş yavaş 2022'nin etkilerini hissetiyor olacağız. Gündemlerimiz değişiyor. 2021 senesi zaten oldukça hızlı bir seneydi. 2022 senesinde de artık bir takım kırılmalar yaşayacağı benziyoruz. Siz de bunu gerçekten doğrudan yaşayacak burçlardan birisiniz. Aralık ayı gündemine geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan veya abone olma fırsatı olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi bakalım Aralık ayında siz sevgili aslan burçlarını neler bekliyor olacak. Hemen bir Aralık tarihinde Neptün retrosu bitiyor. Neptün e, düz seyrine geçiş yapıyor olacak 20 derece balık burcunda. Neptün uzun yıllardır zaten balık burcunda sizin 8. evinizde özellikle daha çok spiritüel tarafınızın, sanatsal tarafınızın, şifaya ilişkin yönlerinizin veyahut ameliyatlarınızın, operasyonlarınızın, belki ödemeler, borçlar bu alandaki kafa karışıklarına ilişkin gündemlerin tetiklendiği yıllar yaşıyorsunuz. Neptün Retrosu ile beraber geçtiğimiz aylarda özellikle bütçe dengesini sağlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Bazı e, gizli konularla yüzleşmiş olabilirsiniz. Kafa karışıklıkları yaşamış olabilirsiniz. E, eşin maddi durumuyla alakalı belirsizlikler veya ortaklı girişimlerle alakalı e, net olmayan durumlar e, söz konusu olmuş olabilir gözüküyor. Ancak bu Retro'nun bitimiyle beraber bu konularda artık daha yaratıcı çözüm yolları sağlayabilir olacak gibi de gözüküyorsunuz açıkçası. 4 Aralık tarihine geldiğimizde yılın son tutulması meydana geliyor. Yay burcunun 12 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Zaten 2020 Mayıs ayından itibaren tutulmaları bizler ikizler ve yay aksında deneyimledik. Ancak Kasım ayı itibariyle boğa burcunda da ilk tutulmamızı yaşadık. 2022 senesi de aslında akrep ve boğa aksının hakimiyeti üzerinde devam ediyor olacak. Ve bu da 4 Aralık tarihindeki Son tutulmamızda aslında ikizler ve yay aksının aynı zamanda son tutulması olacak ve sanki bir buçuk yılın sonunda artık bu konuları netleştirip bu alanda bir adım atma ihtiyacı hissediyor olacağız. Beşinci evinizde meydana gelecek olan bu güneş tutulmasıyla beraber özellikle aşk hayatınız varsa çocuklarınızla alakalı gündemler, yaratıcı projeleriniz, yaratıcı fikirlerinizle alakalı büyük bir başlangıç yapıyorsunuz. Uzun zamandır aşkta bir takım sorunlar ve problemler ile karşı karşıya kaldıysanız, şanslı olduğunuzu hissedemediyseniz bir takım alanlarda spekülatif yatırımlar yaptıysanız belki borsada veya bitcoinde paralar kaybettiyseniz bunlarla alakalı aslında küçük şansları yakalayabileceğiniz bir gündemin ortaya çıkacağını gösteriyor bu güneş tutulması. 7 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi var. Merkür 20 derece yay burcunda. Neptün ise 20 derece balık burcunda bulunacak. Merkür-Neptün karesi ile beraber 5. ve 8. ev alanında. Yani aşk hayatınız, yatırımlarınız... Özellikle risk alarak belli bir borç altına girdiyseniz, birilerinin yükünü üzerinize aldıysanız bunlarla alakalı bir gerilim ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Bu süreçte çok da riskli yatırımlar yapmamanızı tavsiye edeceğim. Çok güvenilir kaynaklara yönelmeniz yerinde olacak gibi gözüküyor. Ve aşkta da gizli bir takım konularla alakalı bazı belirsizlikler, kandırmalar, aldanmalar, aldatmacılar gibi etkilere de açık olabileceğiniz ancak her ne anlıyorsanız bunun da yanlış olabilme ihtimali de göz önünde bulundur gerekli olduğu bir süreci ifade ediyor e, bu Merkür-Neptün karesi. 11 Aralık tarihinde Venüs Plüto kavuşuyor 25 derece Olak burcunda. Ee, Venüs Pürüton'un 25 derece Olak Burcu'nda kavuşumuyla beraber özellikle e, tabi burada Venüs yani konularda köklü bir değişim, köklü bir yenilik enerjisi hakim olacak. Sizin 6. evinizde meydana geldiği için özellikle iş hayatınıza dair önemli bir girişimde bulunma ihtimaliniz var. Birçoğunuz belki işini değiştirebilir, yeni bir işe başlayabilir, mevcut pozisyonunda yükselebilir, parasal anlamda daha iyi bir pozisyona geçebilir. Ee, bunun yanı sıra iş ortamından biriyle başlayacak bir gönül ilişkisi Anlamına da gelebilir bu bağlantı Venüs Plüto kavuşumu. Burada etkilere baktığımız zaman özellikle sağlık anlamında da kendinizi daha güçlü, daha dinamik hissedeceğiniz durumlar söz konusu gibi gözüküyor. Yani bir başlangıç yapabilirsiniz iş ve kariyer hayatınıza dair. 13 Aralık tarihinde Mars artık Akrep Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Yay Burcu'na geçiyor. Mars'ın 5. ev geçişiyle beraber aşk hayatınız hareketleniyor, tutkularınız ön plana çıkıyor. Daha çok risk almak istiyorsunuz, daha çok gözü kara davranmak istiyorsunuz. Artık bir şeyleri hızlandırmak istiyorsunuz, şansınızın peşinden koşmak, şansınızı kovalamak istiyorsunuz. Sanki bu tarz e, hallerin daha çok hakimiyetin olduğunu söyleyebiliriz e, Mars'ın Yay Burcu transiti boyunca. 13 Aralık yine e, baktığımız zaman Merkür'ün oğlak burcu geçişi, iş hayatınız, gündelik rutinleriniz, yapılacak işler, organize olmanız gereken konularla alakalı zihninizin faal olduğunu göstermekte. E, burada yeni iş bağlantıları kurmak, sözleşmeler yapmak, anlaşmalar yapmak, belki yardımcılarla veya çalışanlarla senkron şekilde ilerlemek gibi gündemler Merkür'ün e, 6. elinizden geçişiyle beraber hızlanacak gibi gözüküyor açıkçası. 15 Aralık tarihinde Mars ve Güneş Ay düğümü kavuşacak. Yay burcunda kavuşuyorlar yine sizin 5. evinizde. Burada özellikle aşk hayatınıza dair çok kadersel bir karşılaşma, bir tanışma veya bir buluşma yaşayabilirsiniz sevgili aslan burçları. Burada sanki hani uzun zamandır tanıyormuşçasına bir hissiyat besleyeceğiniz bir kişiyle, bir filizlenme olabilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra çocuklarla alakalı da çocuklarınızla geçmişten kalan problemlerin çözümlenmesi veya artık aşk hayatınız ve maddi durumunuz ve şanslarınızla alakalı almanız gereken riskler varsa, üzerinizden atmanız gereken o blokajlar varsa bunlardan kurtulmanın mecburi olduğunu göstermeye çalışan da bir görünüm meydana geliyor. Bir şekilde ufak tefek meselelere veya geçmiş konulara çok fazla odaklanıp da ön Önüzdeki büyük hedeflerden de uzaklaşmamanız, o fırsatları da kaçırmamanız gerektiğini ifade eden bir yerleşimden bahsediyoruz. 18 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek bu Dolunay'da sizin 11. evinizde etkili oluyor. Özellikle bu 5. ev konularıyla küçük şanslar, mutluluklar, aşk hayatı, tutkular gibi alanlarda bir şekilde bocaladığınız bir gündeminiz olabilir ve artık bir karar alıyorsunuz sanki. Yani ben bu tarz basit meselelere enerjimi çok fazla aktarıyorum ve artık geleceğime dair net bir karar almam gerekiyor. Gerek iş hayatıma dair, gerek bulunduğum sosyal çevrelere dair, gerek umutlarım ve hedeflerim dair diyorsunuz ve bu dolunayla beraber aslında bu durumu artık netleştirmeye başlıyorsunuz gibi de gözüküyor sevgili Aslan burçları. 19 Aralık tarihinde venüs retrosu başlayacak 26 derece oğlak burcunda venüs retrosu önemli özellikle venüsün temsil etmiş olduğu konularda bir takım karmik durumları da beraberinde getiriyor nedir bunlar aşk hayatımız kadınlar güzellik ve parasal konular sahip olduğumuz maddi manevi değerler burada Venüs retrosunu 6. elinizde yaşayacak olmanız özellikle iş hayatında belki kadın figürler, beraber çalıştığınız bayan arkadaşlar veya sektör olarak özellikle moda, tasarım, güzellik, sanat gibi alanlarda çalışıyorsanız, yeniden bir projenin karşınıza çıkması gibi gündemler tetiklenebilir. Aynı zamanda iş ortamından biriyle geçmişte bir flörtünüz olduysa bu konunun tekrar alevlenmesi gibi süreçler söz konusu olabilir. Veyahut yapılması gereken işler e, sağlığınız veya güzelliğiniz için belki fiziğiniz için beslenme rutinlerinizi e, güncellemeniz gerekebilir. Artık daha kaliteli yaşamak istiyorum, daha sağlıklı yaşamak istiyorum diyerek e, belli rutinleri hayatınıza dahil etmek isteyebilirsiniz. Ve sanki böyle hayatınızı bir gözden geçiriyorsunuz, bir checklist oluşturuyorsunuz gibi bir durumda söz konusu bu retro sürecinde. Ancak yeni iş girişimleri için çok uygun olmayacaktır. Burada tabii 6. ev vurgusu varken de hani daha önceden aklınızda olmayan bir fikri bu dönemde hayata geçirmek çok da uygun olmayabilir gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. 20 Aralık tarihinde Merkür-Uranüs arasında güzel bir üçgen açı oluşacak Merkür 11 derece Oğlak Burcu'nda, Uranüs ise 11 derece Boğa burcunda bulunmakta. Merkür-Uranüs etkileşimleri genel olarak bizi mutlu edecek sürpriz haberleri, şok edici gündemleri, ani gelişecek anlaşmaları, sözleşmeleri ve iletişim trafiğini ifade eder. Burada sizin haritanızda 6. ev ve aynı zamanda 10. ev bağlantısı özellikle iş ve kariyer hayatınıza dair beklenmedik sürpriz destekleyici bir haber ile karşı karşıya kalabileceğinizi gösteriyor. Belki bir iş teklifi alacaksınız, belki pozisyonunuzda yükseleceksiniz, belki uzun zamandır hak ettiğiniz ancak bir türlü hakkınızın verilmediği o pozisyon, o durum, o kıdem her neyse buna ulaşma noktasında hiç beklemediğiniz bir anda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. Uranüs burada aynı zamanda teknolojik vasıtaların kullanılması veyahut yeni ve yaratıcı projelerin ön plana çıkarılması anlamına da geldiği için burada demek ki bazı konular hızlanmaya başlayacak. Bu bağlamda özellikle şunu söyleyebiliriz yeni bir tasarım, yeni bir arayüz, yeni bir fikirle iş hayatınıza devam etme durumu da söz konusu olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Evet 21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor ve yine gündemimiz, iş hayatımız, sağlığımız, rutinlerimiz üzerine odaklanıyor olacak bir ay boyunca. 24 Aralık tarihinde ise artık yılın son Satürn-Uranüs karesi kesinleşecek. Aslında 2021 senesi boyunca etkili olan bir görünümdü Satürn-Uranüs karesi ama e, tabii Şubat, Haziran ve Aralık aylarında tam görünüm meydana getirdiler. Burada 11 derece kova ve 11 derece boğa burcunda meydana gelecek bu kare görünüm yani yine sizin haritanızda kritik süreçleri tetikliyor. Özellikle yükselen dereceniz 10 ila 15 derece arasındaysa doğrudan etkisini hissediyor olacaksınız. Kova burcu 7. eviniz, boğa burcu 10. eviniz demek ki ikili ilişkiler, ortaklıklar ee, bu ortaklıkların geleceği, bu evliliğin geleceği, bu bağlantının geleceği ile alakalı bir tarafınız özgürleşmek isterken bir tarafınız da aslında sorumluluklar altında e, yorulmuş ve bunalmış olabilir gibi gözüküyor. Bu etkiyle özellikle e, bir denge sağlamanız gerekecek ve tekrar bir handikap ve ikilem içerisinde kalabilirsiniz ama zaten 2021 senesi boyunca bu dengeyi ve bu denklemi sağlamaya çalıştığınızı da ifade etmekte fayda var. 25 Aralık tarihinde venüs plüto tekrar kavuşacak tabi venüs retro hareketi ile beraber tekrar plüto ile 25 derece oğlak burcunda kavuşuyor. Demek ki 11 Aralık tarihinde başlayan bu gündem her neyse tekrar karşınıza çıkıyor artık çözmeniz lazım tamamlamanız lazım bir nihai sonucu erdirmeniz lazım gibi de gözüküyor açıkçası. Ayı ve Yılı kapatırken 28 Aralık tarihinde bizim şans, bereket ve bolluk gezegenimiz Jüpiter artık Kova burcundan çıkıp Balık burcuna yerleşiyor. Sizin de 8. evinizde özellikle ortaklaşa gelirler, başkalarından gelebilecek ekstra kazançlar, destekler alanınıza yerleşiyor olacak. Ve spiritüel tarafınızın çok artacağı, özellikle sağlıkla alakalı, operasyonlarla alakalı şifa aradığınız durumlar varsa bunların peyderpey gerçekleşmeye başladığı bir yıl olacak. Zaten 2022 burç yorumlarında bahsetmiştim. Yine e, Jüpiter transitine dair bahsediyor olacağım. 8. evden güzel bir destek e, gösterecek Jüpiter sizlere sevgili aslan burçlarım. Evet Aralık ayına dair bahsetmek istediklerim bunlar. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu yıllar, mutlu aylar diliyorum. Hoşça kalın.